Zülfikar Kardeş sen dünyanın en güzel nimetini istiyorsun. En büyük nimet istiyorsun. En büyük nimet derin bir imandır. Yani derin imana, gerçek imana kavuşmuş adam dünyadaki en büyük güçtür. Amerika, Rusya, Fransa, Rusya değil yani alayı gelsin hepsinin üstünde. Çok büyük bir güçtür. E kimse yenemez onu. Yani gerçekten iman etmiş bir insan hiç kimse yeremez. Ayet var ya şeytanın Allah'a sınırları, gevşemeyin, üzülmeyin, eğer inanıyorsanız diyor, mutlak galip geleceksinizsiniz diyor Allah. İnşallah. İnşallah. Allah hizbi daima galiptir. Hizbul galibun. İnşallah. Allah hizbi galip. İnşallah. İnşallah. Ee, derin iman. Derin iman için deli olmak gerekir. Allah'ın delisi olacaksın, deli aşık olacaksın, dünyadan geçeceksin. Bütün e, eski alışkanlıkları bir kere bırakmak lazım. Çocuklukta geçmişte gelen bütün olumsuz bilgilerin beyinden temizlenmesi gerekiyor. Yani çocuklukta korkaklık öğretilir, kalleşlik öğretilir insanlara, vefasızlık öğretilir, şüphecilik öğretilir, duygusallık öğretilir. Dünya hırsı öğretilir. Değil mi? Evet. Çıkarcılık yani. Bunların hepsinin bir kenara atılması gerekiyor. Böyle saf, arı bir ruhla Allah'a tam teslim olunması gerekiyor. Ve Allah'ın imtihan sırrını iyi anlamak gerekiyor. Bakın bütün kilit noktadır. Allah'ın imtihan sırrındadır. İmtihan sırrı nedir biliyor musunuz? Çilerin ve acının arkasında hikmeti görebilmek. Bunu görenlerle göremeyenlerin mücadelesi var dünyada işte. Yani Allah bu sırrın arkasına saklamıştır büyüklüğü, derinliği.